Kar yer, sokaklarıma Çatıların üstü bembeyaz Ayaklarım tılsıklam Üşüyorum biraz daha Affet, beni affet Kaldır bu bez örtüyü üzerimde Ellerim üşür, dilim tutul. Uh-uh Uhu uh, -uh. uh, -uh. uh, -uh. uh, -uh. Sensiz, Sessiz ve de Ne Affet Beni affet Kaldır bu beyaz örtüyü üzerimde Dilim tutulur Affet Bir gün, bir Kar yağar sokaklarıma, çatıların üstü bembeyaz miyaz? Ayaklarım tırsıklam, Üşüyorum biraz da. Affet, beni affet, kaldır. Bezi örtüyü üzerimde ellerim üşür Dilim tutulur, aferin